Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün sizlere çok lezzetli, aynı zamanda pratik, bol vitaminli tavuklu sebze çorbası tarifiyle geldim. Hemen malzemelere geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 2 adet tavuk budu, 1 adet küçük boy havuç, 1 adet küçük boy patates, yarım çay bardağı tel şehriye, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 diş sarımsak, 1 avuç maydanoz, 3 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Bir tencerenin içerisine tavuk butlarını alıyoruz. Ve üzerine 5 bardak su ilave ediyoruz. 45 dakika boyunca haşlamaya bırakıyoruz. Dilerseniz düzgün tencerede 15 dakikada haşlayabilirsiniz. Tavuklar piştikten sonra bir tabağın içine alıyoruz ve bir kenara biraz soğumaya bırakıyoruz. Tavuklarımız soğurken suyunu bir süzgeç yardımı ile süzdürüyoruz ve üzerine 3 su bardağı normal su ekliyoruz. Çorbamızda kullanmak üzere bir kenara alıyoruz. Soğuyan tavuklarımızın önce derisini ayırıyoruz, daha sonra didiyoruz. Tavukları dittikten sonra bir tencerenin içine önce sıvı yağ, daha sonra unu ekleyip karıştırıyoruz. Ardından bir yemek kaşığı tereyağını ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Un kavrulduktan sonra bir diş sarımsağı da ekleyip 1 dakikada bu şekilde kavuruyoruz. Havuç ve patatesi de ekleyip 1-2 tur karıştırıyoruz. Daha sonra kenara ayırdığımız tavuk suyunu ilave ediyoruz. Burada un fazla toparlanacağı için tel çırpıcı kullanıp kolaylıkla açabilirsiniz. Daha sonra 5 bardak su daha ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Tavuklarını... Ve tel şehriğeyi de ekleyip karıştırıyoruz. Baharatlarını ekliyoruz. En son maydanozunu da ekleyip 15 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz.